Bundan beraber hayatımı kazandım. Yalan demeyeceksin, haram yemeyeceksin, doğru çalışacaksın. Şimdi çalıştığına hiç düşman değilim. Neden kullanıyorum, biliyor musun İsmail Bey? Çok fark ettik. Neydik, ne olduk. Cebze'nin önemli isimlerinden biri olan hayırsever, örnek iş insanı Muzaffer Altıntaş, ve heyelan felaketi yüzünden Trabzon'un Sürmene ilçesinden Maçka'ya göç eden ailenin çocuğu olarak Maçka'da dünyaya geldi. Muzaffer Altıntaş'ın dünyaya geldiği tarihte 2. Dünya Savaşı yaşanır. Türkiye 2. Dünya Savaşı'na girmemiştir ancak bütün sıkıntıları yaşar. Muzaffer Altıntaş'ın babası 4,5 yıl askerlik yapar. Çeşitli sıkıntılara rağmen Muzaffer Altıntaş 1952 yılında çalışmak amacıyla İstanbul'a gelir. Ortaköy'de 12 ay yorganç çıraklığı yapar. Bir sene kalfa olarak işine devam eder. 1956 yılında Gebze'de tek başına kendi dükkanını açar. Farklı işlerle de uğraşan Muzaffer Altıntaş otobüsçülük, minibüsçülük, kamyonculuk ve yazıhanecilik yapar. İlk defa 30 arabası olan ve halkın takdirini kazanan Gürzen'in ilk taksisi Yazıhanesi Park Taksiyi kurar. 56'da Gebze'ye geldim. Aslen Trabzonluyum. Mesleğim yorgancı. Çok ıstırapları e, çekerek aşağı 30 sene evvelinden bir hayır yapmak istiyordu. Bir çame, bir okul, bir huzurevi diye kalbimden geçiyordu. Allah'ın izniyle bana nasip oldu bunu bir senede yaptık. 18 ders olarak devam ettirdik. Bir sene sonra açtık pırasını. 35 sene bir mobileyi kullanan ailem vardı. Hala da hatıra olarak yazdığımda saklarım. Bugünkü nesil bana göre, fikrime göre biraz musraf lükse gidiyorlar. Lüks bir şey değildir. Temizlik önemli. Yamalı bandolenge büyütürüz öyle derdi ama temiz olsun. Allah'ın yolundan giden adam her daimi kazanır atmayacaksın dökmeyeceksin eski yamadın şimdi keyilmiyor ayıp deniliyor ama yeri geldi mi ayıp değil temiz olsun yamalı olsun çalış tut Çalıştığının yarısını ye örnek veriyorum yarısını ye yarısını da bir kenara koy ha yetmedi üçte ikisini ye yetmedi yani 100 lirada 10 lira bir kenara koy. Bir gün gelir de lazım olur sana. Büyüklerimiz bizlere böyle anlattı. Biz fakirlikten yetiştik. 1977 yılında bugünkü Hotel Anibal'ın müteahhitliğini yaparak kendi imkanlarıyla temelini atıp dördüncü katına kadar tamamlar. 2004 yılında Gebze Tarihi Sultan Rahan Camii'nin restorasyonunu yaptırıp halkın hizmetine sunar. Okumayı çok istemesine rağmen okulunu bitiremeyen Altıntaş 13 yaşındayken çalışmaya başlar. Azmi ile iş hayatında başarıyı yakalayan Altıntaş, kendi adına bir okul yaptırır. Rahmetli eşinin adına da Hadiye Cemre Altıntaş adında bir okul yaptırır. yok, Doğru dünüz burada bir şey yok. İstanbul'a gittiğim zaman pasta getirdim ana. İstanbul'a mal almaya gittim ana giderken pasta getiriyorum ona. Ondan daha da bekliyor ben İstanbul'a gittim diye. Telefon telefon yok. Evlendik. Rahmetli kaybederim Allah nuru için Kaynanam çok iyi bir insandı. Kaynanam benim yanımda evlat gibi bana baktı. Aynı bir erkek olan gibi. 28 sene benden beraber baktım neden elimden koydum. Kaynanana, Aynen. örnek. Ve eşiniz vefat etti. Onun adına da bu okulu yaptınız. Evet. Yaptınız, mutlusunuz. Eşim, ve... Mutluyum, çok mutluyum. İşte benim o dediğim gibi yattığım zaman, ey dedi muzaffer Allah'ım nöreçinler. Evet. Çocuk demek, Cumhurbaşkanı demek. Bir gün gelecek bu yetiştirdiklerimiz, çocuklarımız bizi Türkiye Cumhuriyeti'nin başında olabilir. İlle de olacak. Biri gider, biri gelir. Benim bunlara, analarına ve babalarına ve verecek vereceğim olduğum şey şudur. Çocuklarını para yemesine alıştırmasınlar, ...para kazanmasına alıştırsınlar. Çocuklarına ne kadar verirsen çocuktur bu... ...o kadar yer, o kadar harcar. Bilmez çünkü. Şimdi çocuğun iyi olması için... ...bana göre ana, baba, dede. Çocuk sevilir. Ben çocukları çok severim. Evet. Çocuklarım çalışmalar geçti dedim ya sana... ...38 kilo ülkeden, 43 kilo inet bakardım da e, inek sağardım, e, kendi hayvanlarımı pakardım, sağardım, peynir yapardım, yağ yapardım, kışında geldim. Kaç yaşında yapardın bunu? Kaç yaşında mı? Yanılmıyorsam yaşımı tam tam bilmeyeceğim de işte 9, 10, 11, 12, 13 yaşına kadar memleketli İnek sağmak peynir... Evet, çalıştım. Yani çalışa çalışa buraya geldim. Çalışmayı da çok seviyorum. Yaşlıların yaşam kaliteleri yüksek bir ortamda kendi akranları ile huzur içerisinde yaşamalarını isteyen Altıntaş'ın 30 yıldır gerçekleştirmek istediği ama bugüne kadar gerçekleştirme fırsatı bulamadığı bir projesi daha var. O da Gebze'de bir huzurevi yaptırmak. 1839 doğumdayım, Trabzon'un Maçka Gazası'nda doğdum, astım, asaledim, Surmen'e'nin köprü başındanım. 10 yaşında İstanbul'a geldim, yorgancı çıraklığından, iğnenin için buraya kadar geldim ve çalıştım, çalıştığımı Allah'ın bana fikirleriyle, söylemeleriyle Allah'ın yolundan mümkün olduğu kadar çıkmadım. Çalıştıklarımı değerlendirdim, devletime, milletime, çölüme, çocuğuma faydalı olabilmek için buraya kadar geldim bu yaşa kadar. 30 seneden beri neydim? huzur evi yaptırmaydı. Nasip oldu İmam Adip Ortaogulu'yu yaptırdım, bir ana anaogulu yaptırdım, bir çame restorası yaptırdım. Şimdi ise son günlerimde Allah kısmet eder inşallah huzur evi yapmasına teşebbüs ettim. Kebze'de bulunmayan bir yer huzur evi için yaşlar için benim gibi gelecek olan nesilde yaşlanacak dünyanın son gününü burada geçirmesini arzu ettim. Öncülük yapıyorum, kendim katkıda bulunacağım fazlasıyla. Ondan sonra çölük çocuğuma da bunlar bir eser olarak devletime milletime kalacak. Geçmişi, geçmiş anıları, hayatı, hatıraları geleceğe aktarmak gerekiyor. Buraya gelince 200-300 yıllık bir geçmiş, bir muzaffer altın taşın kolay bugünlere gelmediğini gördük. Hayatını belgeselleştirerek gelecek kuşaklara aktarmak istedik. Alıcı. Çocuklarıma da, torunlarıma da söylüyorum. Bunun eylem satması, yıkması, taşınması gerekiyorsa bir hayır kuruluşuna aynen, hayır kuruluşuna aynen bunları hibe edilecek. Parayla ve parayla satacak hallerde olmaması lazım. Torunlarıma ve çocuklarıma ve torunlarımın torunlarıma söylüyorum. Vakıf olması lazım. Devlet bülterinden valilerimizden bir de taşra bölgeleri bunlar. Bunlar da tarihi eserlerim. ondan sonra Memleketin, memleketimizin eski insanların bunlarla beraber hayatını sürdürmüş. Bunlar şimdi tarihi eser oldu. 200 senelik dövme dövme tas derdiler bunlara. TAS, dövme 200 senenin çıvarında. Bunları da dostlarımız ahbaplarımız örnek veriyorum. Bak şurada çok tarihi bir güzel bir işlemeliği ee, çok Osmanlı'dan kalan bir tas bunları tostlarım ahbaplarım çoğunu bana hediye getirdiler size eskiden bunlarla beraber kahve makinesi bir arkadaşım e, bana bunu hediye etti bundan beraber kahve çekip kahve içiyordu etki insanlarımız, bak ne zorluklarla hayat geçirmişler. Şimdi ise kahveyi bile makineden yapıyorlar. Bak, bak. Bak. Şunun içine kahveyi koyup bazı şey olarak çekiyorlar böyle. Ondan sonra bunda yapılan içilen kahve daha başka türlü oluyor tabii. Bunu da bir arkadaşım, Ömer Patmans diye bir arkadaşım bana hediye etti. lambası denilen lamba. Bunlarla beraber yeni yetişen kızlar çeyiz yapardı. Lambayla. Kazı bulamazlar. Bu kal lüks olarak geçiyordu bu lambalar. Diğer fitilli lambalar vardı. Onlar bunlardan daha az bir işe. Biraz daha modern olarak bakın lüksler var şurada. Bu ondan çok eski. Bu ufakları. işte gördüğünüz görünüş oldukları şu. Anamdan kalan bana pakraç, dedemden kaldı. Bir de dedemden bu sofra kaldı, anamdan o pakraç kaldı. Dedem, Laobe ile Yedim Ali gelen Deli Mehmet diye anılırdı eskiden. Herkesin bir Laubi vardı. Deli değildi işte, çok akıllı olduğundan Deli dediler. Sekiz, sekiz buçuk, tokuza kalmayacaksın. Dükkanını açacaksın, erizgide allah diyeceksin, içine gireceksin, temizleyeceksin, selam vererek dükkana gireceksin. Beygilerin sözü önemlidir. Beygün sözünü tutmayan muvaffak olamaz. Bir Allah'ın sözü, iki ana babanın sözüdür. Hocaların da aynıdır ana babayla. Tekin yüksüğü derler. Yüksük, yüzük değil, yüksük. Bunu parmağa keceresim, bununla beraber hayatımı kazandım. Şimdiki nesil bu nedir diyor. Bir yorgan var, yorgançık var. Yorgan var, pattanıya var. Bu görmüş olduğunuz şu bakın, şuna. Şu ibekli yorgan, çizip, tepeşirden çizip, dikip modeline, bu model bu. Bunu bugün generel gelse bunu çizemez, dikemez. Kaç tane üniversite, sanatkar, sanatkar, sanatkar. Neden diyorum sanatkar? Her işin mesleğin sanadı vardır. Ben üniversite bildirdim, bildirebilirsin, güzel bir şey. Biz onu tenkide etmiyoruz üniversite niye oldun diye. Ama sanadın üstüne ben şey tanımıyorum. Ben tane üniversite oklusan oku. Bir şeyi yapabilirdim. Üniversite, İsmail Bey, üniversite okudu, abının çizme çizme, gitmeyi bırak. Şunu. İşte benim sermayem şu. Şu, şu. ha ha ha Şükürler olsun. 35 senelik otelciyiz. 70 senelik, 67-70 senelikte de esnafım. Esnaflığımda sözüme sadıyım. Sözüme nasıl sadıyım? İşimin başında kelene, dene ilgilenirim. Allah'ın yolu, peygamberin kalbiyle beraber işime devam ederim. Küçük bir çocukken başladı onun hayatla mücadelesi. Hiç bilmediği bir şehirde alın teri döktü hayatını kazanabilmek için. Küçücük omuzlarına yüklendiği yük kimi zaman ona ağır geldi belki ama pes etmedi. Çalıştı, dediğinde Çocukluk yıllarında yaşamayı hayal ettiği çok şey içinde kaldı ama şimdi başka çocuklara, başka canlara umut oldu. Babamın yaptığı hayır işleriyle gurur duyuyorum. Onu çok seviyorum. Alçak gönüllü olmayı, tutumluluğu ve insanlara yardım etmeyi öğretti. Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır. Allah rahmet eylesin anneciğim de çok tutumluydu. Yoktan var ederdi. Tabii ki de babamın çalışkanlığını da göz ardı etmemek gerekiyor. Çocukların eğitimine katkıda bulunmasından ve huzur evinin açılmasından mutluyum ve gurur duyuyorum. Ailem her zaman arkamda oldu. Onları çok seviyorum. Yapılacak olan huzur evi de bir an önce inşallah bitip icrata geçer. 20 yaş var. ben de 13 yaşında ticarete atıldık yanında. E, hayatımızı e, beraber sürdürüyoruz. 60 yaşına girdim. Hemen hemen ben de 40-45 seneden beri ticaretle uğraşıyoruz. Öğrendiğimiz çok şeyler ekonomi ve tasarruflu yaşamayı öğrendik. E, bundan sonra da herhalde değişemeyiz biz de çocuklarımıza aynı şeyleri aşılamaya çalışıyoruz. Babamla benim aramda e, bazı uyuşmazlıklar olsa dahi, bazı hakkı olduğu yerler oluyor. Bazı hakkı olmadığı yerler de oluyor. E, benden de çocuklarımın arasında bir kuşak farkı var. E, benim de 36 yaşında oğlum var. E, ben de onlara babamdan aldığım bilgileri aktarmaya çalışıyorum. E, gençlere söyleyeceğimiz şeyler ilk önce Meslek ve yapacağı işi ciddi yapması ve yaptığı işten zevk alması önemli. Ama şimdiki gençlik ilk partide parayı nasıl olur mantığıyla çalıştığı, çalıştığı için başarıları, başarıları zayıf oluyor. Haluk evet. ben e, hayatta torna çıraklığı yaptım. 6 Altı hafta, 6 hafta bana ustam maaş vermedi. Altıncı hafta zarfa koyup maaşı verdi haftalık alıyorduk o zaman. Ben kızıyorduk. Altı hafta bir kuruş para niye vermediler bana diye. Ama ne o zaman, zaman anladım ki besleğimin iyi öğrenebilme şekli olacağını. Muzaffer Altın Taş tarafından yetiştirildik. Ekonomi ve yüksek okul mezunu gibi bir staş görmüş olduk. Aile sloganı olarak da Paraya hiç önem vermeyiz, müsriflüyü de hiç sevmeyiz. Bu Altıntaş'ın sözüdür, babamızın. Sanayinin ve üretimin kalbi Kocaeli'nin Gebze ilçesinde huzurlu ve rahat konaklamanın adresi Ramada Enkor Gebze Otel. Bilim, Teknoloji, Sanayi ve Ticaret Merkezi Gebze'de 60 yıllık iş hayatı birikimi ve 35 yıllık otel işletmeciliği tecrübesiyle Altıntaş Şirketler Grubu, otelcilikte bir dünya markası olma yolunda. Şimdi ise Ramada Encore Gebze Otel'le hizmetinizde. Dünyanın en büyük otel zinciri Wyndham Worldwide Corporation bünyesinde Ramada Encore grubuna bağlı olarak Ramada Encore Gebze, Kara, Demir, Deniz ve Hava yollarının birleştiği noktada yer alıyor. Uluslararası standartlarda dizayn edilmiş lüks odaları, Amerikan barı, alakart restoranı, fitness salonu, değirmen kafe Teknolojik altyapısıyla toplantı ve organizasyon salonu, geniş otoparkı ve birçok seçeneğiyle Ramada Kor Gebze Otel, iş amaçlı konaklamalarınız ve toplantı organizasyonlarınız için sizlerle. Dünya mutfağı ve Türk mutfağının özel seçkin tatların bulunduğu Ramada Kor Gebze Otel'de kendinizi güvende hissedin. İstanbul-İzmit yolu güzergahında, Gebze'nin tek 4 yıldızlı oteli Ramada Encore Gebze Otel sıcak, konforlu ve güvenli ortamıyla sizleri de bekliyor.